Merhaba arkadaşlar, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim bisküvi pastası yapacağız. İnanın çok lezzetli oluyor. Güzel bir muhallebi hazırlayacağız. Bir de üzerine çikolata sosu yapacağız. Sadece 5 dakikada hazırlayabileceksiniz. Hemen tencereyi önüme alıyorum. İçerisine 1 litre sütü boşaltıyorum. 1 yemek kaşığı tepeleme dolu dolu nişasta, ocağımızın altını şu an yakmıyoruz, tüm malzemeleri katıp karıştırdıktan sonra 4 yemek kaşığı tepeleme dolu su un 1 su bardağı toz şeker Ocağı yakmadan önce tüm malzemeleri güzelce karıştırıp ondan sonra Ocağın altını orta ateşte karıştırarak pişireceğim. aldı karıştıra karıştı tam da olması gereken kıvam bu aldıktan sonra Arkadaşlar bir 15-20 saniye karıştıra pişirmeniz yeterli bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum bir paket de vanilya artık ocağın altını kapatıyorum tereyağı eriyene kadar şöyle karıştırarak pişireceğim ondan sonra arka tarafa alacağım e, o arkada beklesin ara ara karıştıracağım Evet, o arada hemen çikolata sosumu hazırlayacağım. Kremam hazır artık. Arkada ben onu arada karıştıracağım arkadaşlar. Hemen arkaya alayım. Şöyle uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum çikolata sosu için. Hazır çikolata sos kullanıyorum ama kendiniz de evde yapabilirsiniz. Şöyle iki buçuk bardak süt yazıyor arkasında. Ben birazcık daha böyle kıvamlı olması için iki buçuk birazcık fazla koyacağım. Şöyle yarım daha koydum İki buçuk bardak sütü tencereye aldım. Bir pakette hazır çikolata sosunu ilave ediyorum. Ocağın altını yapmadığım için şöyle bir karıştırayım. Ondan sonra ocağın altını yakacağım karıştırarak orta ateşte pişireceğim. Çikolatalı sos kaynamaya başladı. Altını kısıyorum kaynayınca şöyle bir iki dakika pişirin bir yemek kaşığı bir tatlı kaşığı özür dilerim tereyağı ilave ettim böyle daha parlak bir görüntüyü sağlamak için arzu etmiyorsanız katmayabilirsiniz tamamen sekalmış artık çikolata sosunun altında kapatayım pastamı yapmaya başlayayım Arkadaşlar artık pastanın yapımına geçebilirim oldukça koyulaştı Ben biraz fazla beklettim bir, bir saat bekliyoruz İçerisine bu esnada isterseniz bir paket benim gibi krema, isterseniz de krem şanti kullanabilirsiniz artık arzu ettiğinizi. Benim krema vardı, krem şanti baktım kalmamış. Normalde krem şanti ekliyorum ama krema da aynı lezzeti veriyor. Şimdi mikserle en az şöyle 2 dakika boyunca çırpıyorum. Kıvamı aldı artık. Çok da güzel bir kıvamı oldu arkadaşlar. Çikolata da aynı şekilde soğudu. Gayet güzel bir kıvam aldı. Bunu artık çıkmaya gerek yok. Bu şekilde bir kıvam olması için sürekli gelip gidip böyle karıştırmanız gerekiyor. yoksa Üzeri kaymak tutarsa bu istediğimiz kıvamı bulamayız. Bu şekilde 24 santimlik bir çoğumuzun evinde olan bir borcam kullanacağım. Muhallebinin yarısını şöyle alt kısma doğru döküyorum. Bir kaşıkla şöyle yayacağım. üstü hiç ıslatmıyorum. Ben şöyle kakao'lu bisküvi kullanıyorum. E, markasını ben videonun alt kısmına yazarım. Şu anda söyleyemeyeceğim videoda. İki paket kullanıyorum bu bisküvilerden yani toplamda hemen hemen 300-350 gram kadar bir sırasını buraya bir da üstüne dizeceğim Bisküvilerden sonra hemen üzerine tekrar muhaneb dökeceğim ama birden dökmeyeyim dedim şöyle kaşık kaşık dökmek daha iyi olacaktır Çünkü bisküviler karışabilir Şöyle kaşıkla döküp dağıtıyorum. Bu halde bir döktükten sonra tekrar üzerine kalan bisküvileri diziyorum. geldim hazırladım çikolata sosunu yavaşça üzerine bırakıyorum Pastam hazır, dolaba kaldırıp dinlendiriyorum. Pastayı bir kaç saatte olsa dinlendirdim. Şimdi şu üzerine biraz hindistan cevizi serpeceğim. Sizler de arzu ettiğinizi bir edebilirsiniz. Bölümleri ayıracağım. Hiç bıçağınızı temizlemeye gerek yok. Zaten çikolata sosu böyle akışkan olmalı. Hemen şöyle kenardan bir tane almayalım. <Gülüyor> şöyle ayrıntılı gösterip videomu bitireceğim arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kimisi çok tatlı. Anne bu lezzetli, hafif tatlıyı yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.